Limit konusunun anlatımına hoş geldiniz. Örnek çözmeden önce biraz konu anlatımı yapalım. Evet, kalemimiz ne renkmiş bakalım. Evet, diyelim ki limitini, limitin ne olduğunu birazdan anlatacağım. Limitini bulacağımız, kalemi seçeyim, bir de sarı yapalım. x 2'ye yaklaşırken x karenin limiti. Bu şu demek. x 2'ye yaklaşırken x kare ifadesi neye yaklaşır? Bu çok kolay. Hemen grafiğini çizelim. Hemen çizeyim. x karenin grafiği yaklaşık olarak, x kare şöyle bir şey değil mi? x 2'ye eşitken, x 2'ye eşitken y, yani tanımlanan bu fonksiyon, yani x kare ifadesi 4'e eşittir değil mi? Limit x 2'ye yaklaşırken, x 2'ye her iki yandan da 2'den küçük sayılar tarafından ve 2'den büyük sayılar tarafından yaklaşırken, fonksiyon neye yaklaşır. Bu sorunun yanıtının çok kolay olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunu neden yeni bir konu altında, konu başlığı altında öğrendiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. x 2'ye bu yönden gittikçe yaklaşırsa ve x 2'ye diğer yönden gittikçe yaklaşırsa bu ifade kaça eşit olur? Aslında 4'e eşit olur değil mi? İfade 4'e eşit olur. Ben şöyle düşünürüm. Eğri üzerinde ifadenin tanım değerine yaklaştıkça ifade kaça eşit olur? Bu ifade 4'e eşittir. fx fonksiyonumuz buysa, o da x kare ise, f2 fonksiyonu da 4'e eşit olur. Çocuk oyuncağı. Ama işi şimdi biraz çetrefilli hale getireyim. Umarım o zaman limitin ne olduğunu anlamaya başlarsınız. Şöyle tanımlayayım, fx, x kare eşit olsun ama, x'in 2 olmadığı noktalarda. Bir de, x 2 olduğunda, 3'e eşit olsun. Hmm, ilginç değil mi? Bu ifadenin az biraz değiştirilmiş, geliştirilmiş hali oldu. f fx fonksiyonumuz bu. Şimdi soru da bu. Limit, limit x2'ye yaklaşırken, fx'in limiti nedir? Bu x. Anlamı, x2'ye yaklaşırken, evet, bir saniye bunun bir grafiğini çizeyim. Az öncekiyle aynı, aynı şekilde bir grafik çizelim. Hemen çizelim, bu grafiğin neredeyse aynısı olacak ama x 2'ye eşit olduğunda tuhaf bir durum göreceksiniz. Neredeyse aynı. Tıpkı x kare eğrisi gibi. Ama x'in 2'ye eşit olduğunu yani f x'in 4'e eşit olduğu noktada küçük bir boşluk çiziyorum buraya. Çünkü fonksiyon x 2'ye eşit olduğunda tanımlı değil. Burası x'in 2 olduğu nokta. Burası 2, burası 4. Bu da tabii ki f x ekseni x 2'ye eşit olduğunda, burası da 3 olsun. x 2'ye eşit olduğunda, f x 3'e eşit olur. Bu nokta aslında bunun tam altındadır. Şu anda tamı altındaymış gibi durmuyor ama siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Grafik, x kare grafiğinin, x karenin grafiğinin aynısı, ta ki x 2 olana kadar. x 2 olduğunda grafikte bir hoşluk, bir boşluk var. Evet, bir boşluk. Içinde, bu boşluk içine bir hoşluk oldu diyebilirsiniz. Neyse grafikte bir tuhaflık var. x'in 2'ye eşit olduğu noktayı geçince aynı şekilde devam ediyor. Bu boşluk işte burada tanımlı. Peki x 2'ye eşit olunca ne oluyor? f x 3'e eşit oluyor. Grafik tıpkı x kare'nin grafiği gibi ama f 2 de 4'e eşit olmuyor. f 2 3'e eşit oluyor. Ardından yine aynı şekilde devam ediyor. Limit sorusuna dönelim. x 2'ye yaklaşırken limit nedir? Aynı şekilde düşünelim. Size şimdi zihnimde nasıl canlandırdığımı anlatacağım. Farklı bir renk seçelim. x 2'ye bu yandan yani soldan yani 2'den küçük sayılar tarafından yaklaşırsa f x de 4'e yaklaşır değil mi? x 2'ye yaklaşırken f x de 4'e yaklaşıyor gördünüz. Eğrinin grafiği üzerine ilerlediğinizde, yani f 2'ye yaklaştığınızda, gittikçe 4'e yaklaşırsınız. Benzer şekilde, sağ taraftan yaklaştığınızda, sağ taraftan yaklaştığınızda, eğri üzerine de yaklaşalım. f x fonksiyonu da yavaşça 4'e yaklaşır. x eşittir 2'ye gittikçe yaklaştığımızda, f'in değerleri her neyse 4'e yaklaşır. Bu durumda, x 2'ye yaklaşırken, limit 4'e eşittir. Bu ilginç oldu işte. Çünkü x2'ye yaklaşırkenki limit f2'ye eşit olmadı. Tabi bunu tam bunun yanına yazmalıyım. İlk durumda tanım noktasına yaklaşırkenki limit değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşitti. Ama bu durumda eşit olmadı. Fonksiyonun bir noktadaki limitinin o fonksiyonun o noktadaki değerinden biraz farklı bir kavram olduğunu anlamaya başlamışsınızdır. Çünkü bazı fonksiyonlar verilen bir noktada tanımlı olmayabilir ya da o noktadaki değerleri farklı noktalara zıplayabilir. Siz o noktaya yaklaşırken fonksiyonun o noktadaki değerinden farklı bir noktaya yaklaşıyor olabilirsiniz. Konuya girişi bu şekilde yaptık. Limitin ne olduğu konusunda bir fikriniz oluşmuştur. Başka bir sunumda daha çok formüle dayanan bir limit tanımı vereceğim. Bir sonraki derste de limit konusunu işleyen birçok soru çözeceğim. Daha çok soru çözdükçe limit tanımı aklınıza daha çok yatacak. Ardından türev ve integral konularına girince de limit kavramının neden ortaya çıktığını anlayacaksınız. Hoşçakalın.